Arkadaşlar merhabalar, TYT AYT Geometri Full Tekrar Kampı'nın 15. gününün ilk videosundayız. Katı cisimlere başlıyoruz. Katı cisimlerde perizmalar ve silindiri halledeceğiz. Kısa bir tekrar ardından klasik soruların çözümlerini yapacağız. Evet sayfa numarası 127'de kısa tekrarımız olacak. Sonra 128, 129, 130, 131 ve... 132'yi de çözüp klasik soruları da bu şekilde halletmiş olacağız. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Prizmalar. Tabanı ve tavanı aynı olan şekle biz ne diyoruz? Prizma adını veriyoruz. Tabanı üçgense üçgen prizma, beşgense beşgen prizma, dörtgense dörtgen prizma diyoruz da özel dörtgenlerde mesela dikdörtgen, dikdörtgense dikdörtgenler prizması şeklinde söylüyoruz. Hatta bütün kenarları ayrıtları eşitse de biz buna da küp adını da veriyoruz. Hatta bir silindir de biraz sonra anlatacağız. Silindir de aslında bir prizmadır. Normalde TYT miran altında diyor ama prizma gibi düşünebileceği için TYT'de de karşımıza çıkabilecek bir konu diyebiliriz. Buna da dikkat et. Evet, prizmalar bu. Tabanı ve tavanı aynı olan şekillere denir. Yan yüzeyler her zaman bir dikdörtgendir. Taban tavan da işte tabanın neyse üçgense üçgen, dörtgense dörtgen, beşgense, beşgense beşgen şeklinde gidiyor. Prizmalarda işimiz gerçekten çok kolay. Bir tek şu iki bilgi bizim için çok önemli. Hocam, hacim, hacim V ile gösteriliyor genelde. O da taban alanı çarpı yükseklik şeklinde bulunuyor. Bütün prizmalarda böyledir. Taban alanı çarpı yüksekliği bir bitti. Peki yüzey alanı nedir? Hocam yüzey alanı taban alanları alanları yazıyorum. Dikkat! Taban ve tavan. işte onlar taban alanlarıdır. Artı yanal alan şeklindedir. Hocam peki yanal alan nedir? Hocam yanal alanda bütün yanal yüzdeki şeyler dikdörtgen olduğu için dikdörtgenlerin alanları toplamı diyebilirsiniz. Ama dikkat et şurası H bu ABC diyecek olursam A çarpı H burası B çarpı H burası C çarpı H da burası. E, taban çevresi çarpı bunu da özel olarak bilmenizi tavsiye ediyoruz. Taban çevresi çarpı yükseklik bize yan alanını verir. O yüzden burada bu üç bilgi bize bütün prizmaları çok rahat bir şekilde yaptırabilecek. Ama tabi bu konuda bir de temel diklik teoremine de dikkat etmek lazım. İşte düzleme dikse mesela şu düzleme dikse düzlemin içinden geçen bu doğru yada ne olacak? Dik olacak. Buna da dikkat edeceksiniz. Şurası 90 derece olacak. Hikayesini sorularda da çok kullanıyoruz. Bilginiz olsun. Evet yan alan taban çevresi çarpı yükseklik yüzey alanı taban alanları. işte üçgen bilgisiyle dörtgen bilgisiyle beşgen bilgisiyle altıgen bilgisiyle bulacaksınız onu. Eski konularla bulacaksınız. Yine eski konular karşımıza çıkıyor. Ee, yüzey alanı taban alanları artı yan alan şeklinde. Hacimde taban alanı çarpı yüksekliğe eşittir. Dikdörtgenler prizması. Evet bu da aslında bir prizmadır. Dikdörtgen prizma demiyoruz da dikdörtgenler prizması adını veriyoruz. Yanal alan nedir? Hocam yanal alan taban çevresi çarpı yükseklik ya. Şurası B iken burası B burası A iken burası A. Taban çevresi 2A artı 2B çarpı h eşit oluyor. H dediğimizde C yani 2AC artı 2BC. Alan ne oluyor arkadaşlar? Alan da aslında taban alanlarında yanal alanı eklersen yani taban alanları A çarpı B altta bir de üstte var 2 ab var. E, yan alanda 2ac artı 2bc 2ac artı 2bc e, Dolayısıyla ne yaptı? Bak dikkat et ab, ac ve bc'nin 2 iki, ile çarpımı Yani alanı vururken abc Kenarların ikişerli çarpımının iki katı diyebilirsin a çarp b'nin iki katı b çarpı c'nin iki katı Bir de a çarpı c'nin iki katı şeklinde de söyleyebilirsin Sonra hacim Taban alanı çarpı yükseklik Taban alanı a çarpı b çarpı yükseklikte zaten c şu da cisim köşegeni yüzeyden çizilen köşegende biz yüzey köşegeni adını veriyoruz. Mesela bu yüzeyden çizilen köşegen b kare artı c kare'dir kare içinde. Bu yüzey köşegeni. Pisagor bağıntısından bulacaksın yani bunu. Sonra bu da yüzey köşegeni. Ama şu cisim köşegeni sorulduğunda da cisim köşegeninde kare içinde a kare artı b kare artı c kare eşittir. Pisagor bağıntısından bulabilirsin. Hocam şurası kare içinde a kare artı b kare ya. Sonra burası da C ya. Şurada bir Pisagor bağıntısı var. Temellilik teoreminden düzlemedikse burası da diktir. Şunun karesi artı bunun karesi A kare artı B kare artı C kare yapıyor. E kareye eşit. Karekökünü alınca da bu ifade geliyor. Yalnız buraya gelmişken hani temel dikliği de kullanacağız diyoruz ya. Buna ait dik üçgen mesela şu şekilde de elde edilebilir. Hocam şöyle bir üçgen oluşturduğumuz zaman bak dikkat et. Bu yan duvara dik. O zaman burada kaçı da diktir. Burada da Pisagor bağıntısı yapıp yine şurayı bulabilirsin aslında. Pisagor bağıntılarıyla sonuca ulaşabilirsin. Mesela burada. Hocam burası kare içinde b kare artı c kare yaptı. E bir de burada a var. A kare artı b kare artı c kare e kareye eşit. E de kare içinde a kare artı b kare artı c kareye eşit oluyor. Özellikle temel dikliği böyle göstermek için burada bundan bahsettim. Normalde en klasik yol zemine. Yani tabana dik olan doğruyu daha rahat bir şekilde görüyorsunuz. Ama yan duvarlara dik olan doğru ya da ön arka duvara dik olan doğruyu da böyle karşılaşabilirsiniz. O yüzden Burada da bunu size göstermek istedim arkadaşım. Evet gençler bu şekilde dik üçgenler de karşımıza çıkıyor. Özellikle bir uzunluk bulutmalarda buna dikkat edin. Küp. Bütün kenarları eşit olan dik dörtgenler prizmasıdır. a yanal alan. Boş ver yan alanı. Tüm alan ne yapıyor? Alttan akara var. Alttan kare yapıyor. Yanal alan ne atacak? Taban çevresi 4a çarpı yükseklik. 4a çarpı a'dan 4a olduğunu söyleyebiliriz. Hacim ne yapıyor? Taban alanı kare çarpı a'dan. A küpe eşit oluyor. Cisim köşegeninde ne yapıyor? A burası. A A ise yüzey köşegeni A kökü. Ve dikkat et. Her yüzey köşegeni A kökü. Bu da A kökü. Hatta yüzey köşegenleri ile ilgili bir üçgen oluşturulabilecek olursa eğer bu bir eşkenar üçgendir. Bu A kökü. Bu A kökü. Bu A kökü. Hatta böyle bir açı falan da böyle sorulabiliyor bazen. Karşımıza ne çıktı? Eşkenar üçgen çıkmış oldu. Neyse ben burada şuradaki dik üçgene dikkat edecek olursam. A A kökü ve E. E'nin karesi A'nın karesi artı A kökünün karesinden de. A köküç geliyor arkadaşlar. Cisim köşe geni de. E bunları böyle aklınızda kalıyor genelde. Cisim köşe geni deyince A köküç. Yüzey köşe geni deyince A köküç. Şöyle baktığınız zaman da görebiliyorsunuz zaten bunu. Bunları güzel bir şekilde yorumlarsınız. Bence sıkıntı yaşamazsınız. Geldik. Silindire. Arkadaşlar silindir de aynı zamanda nedir? Bir prizmadır. Tabanı ve tavanı aynı olduğu için. Yalnız taban, taban aynı olacak. Arada hiç boşluk olmayacak. İz düşümü de böyle şey olacak. Arada boşluk olmayacak. Mesela şöyle bu taban ve tavan aynı olan şöyle bir şekil. Mesela iki tane koniyi koyduğum zaman bu bir silindir midir? Hayır. İçi dolu şekilde o tavana doğru gidecek. Ona biz prizma adını veriyoruz. Bunu da unutma. Evet arkadaşlar hacimden bahsedeyim. Taban alanı pi re kare çarpı haçtır. Alan. Alan dediğimiz nedir? Öncelikle yanal alandan bahsedeyim. Yanal alan nedir? Hocam yanal alan bütün prizmalarda taban çevresi çarpı yükseklik. Taban çevresi. Bu dairenin çevresi değil midir? 2 pi r çarpı haçtır. E o zaman tüm alan ne yapacaktır? Taban alanları 2 tane pi r kare artı e, yanal alanda 2 pi r h'dır. Bak bunları ezberleme. Yani sen şu mantığı bil. Hacim taban alan çarpı yükseklik. E, zaten uyarlarsın bunu. Taban alanı daire pi r kare çarpı h dersin. Yanal alan taban çevresi çarpı yükseklik. O da dairenin çevresi. Yani 2 pi r h diye ezberleme. Taban çevresi çarpı yükseklik olarak bildiğin zaman geliyor. Alanda taban alanları artı yan alan dediğin zaman yine şu şekilde şunu ezberlemek zordur mesela. Ama taban alanları artı iki tane yani taban ve taban bir de yan alan şeklinde dediğin zaman sonuca ulaşırsın. Ben e, yan alanında bilinmesi taraftarıyım. Bunu konu anlatımında da söyledim. Prizmalarda çünkü hep böyle yan yüzey öne özellikle açılmış hali ne yapıyor arkadaşlar? Bir dikdörtgen yapıyor. Hocam bu dikdörtgen değil gibi gözüküyor ama... Prizmayı açtığınız zaman dikdörtgen çektim ya şöyle elimi düşünün. Şöyle ovalleştirdim ne çıkıyor? Şey çıkıyor. Şu ovali açtığın zaman bir dikdörtgen çıkıyor karşıma. Kağıt yok. Genelde kağıtla gösteriyorduk ama neyse. Ee, silindir açılmış halde budur zaten. Şöyle açtık. Ama dikkat et. Silindir bak şu şekildeyken. Buna da dikkat et. Açılışta bazı yüzey sorularında kullanıyoruz. Burası A, burası B şurası C, burası D iken eğer. Sen bunu açtığınız zaman mesela buradan kestin ya. Şöyle açtın. Hocam açtığınız zaman A burada kalıyor. hop Açılmış halinde de A buraya geliyor. B ortada kalıyor. Dikkat et. Açmadan önce burası dairenin çevresi kadardı. Açtıktan sonra burası da dairenin çevresi kadar olacak. E Yükseklik değişmiyor zaten. H iki tane de kapak. İşte açılmış halinde de yorumlayabilirsin aslında. Yanal alan dikdörtgen hocam. 2 pi r çarpı H. Bak 2 pi r çarpı H şeklinde geldi zaten. E, taban alanları da zaten ne yaptı? İki tane daire şeklinde. Pi r kare burada. Pi r kare burada. Şeklinde yorumlayabilirsin bu karınca sorularında ya da yüzeyden gitme sorularında falan bu şekilde açılışı da düşünüyoruz. Buna da dikkat et. Yalnız dikkat et. Şurada göstereyim ben şunu. Şu şekilde gelip D'ye gelirse tam bir yüzey. Hem öne hem de arkaya gidiyor. Yani sen A'dan D'ye götüreceksin. E bu şekilde gelirse hocam A'dan C'ye gelirse o zaman A'dan C'ye götüreceksin. Sadece ön yüzey yarı yüzey. Ya da buradan gelip şöyle bir parçasına gelirse. Mesela şunlar birbirine eşit olacak şekilde gelirse. Hocam ön yüzeyi tamamladı. C'ye geçeceğim. C ile D üstü arasına geleceğim. Şurada şunlar da eşit olacak şeklinde. E burası 2 pire ya. Hocam burası 2 pire. Burası pire. Burası da pire. Şuraya da pireye bölü 2 kalıyor deyip. Burada Pisagor bağıntısı yapıp yorumlayacaksın. Bu şekildeki ne sorularında? Yüzey sorularında arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sorular geldiği zaman zaten bunları yorumlayacağız. Evet bir de bunların açılışları da önemli arkadaşlar. Yalnız burada şuna dikkat edin. Biz yan yüzeyler ne diyoruz? Dikdörtgen şeklinde ya. 3 tane dikdörtgen var. 3 tane dikdörtgeni koyduk. 2 tane de üçgeni altlı üstü koyduk. Üçgenler burada olur. Burada olur. Fark etmez. Ama sadece açılış bu değil. Dikkat et. Yani üçgeni koyup. Bak şöyle üçgeni koyup. Üçgeni koydum hocam. Yan yüzeylere dikdörtgen. Taban burasıyken. Tabanı sabit tutup. Dikdörtgenleri şöyle yatırabilirsin. Dikdörtgenleri böyle yatırdıktan sonra. Bir üçgeni de şuraya koyabilirsin. Bak taban taban böyle. Yani üçgen prizmanın açılışı bu şekilde de karşına gelebilir. Farklı şekilde açılışlar karşılaşabilirsin. Buna da dikkat et. O kesime göre değişiyor. Ya mesela iki dikdörtgen yan yana sonra bir üçgen. Üçgenin diğer tarafına da şu dikdörtgeni koymalı da gelebilir mesela. Değişik bir şekilde. Mesela dikdörtgenler prizması. Dört tane dikdörtgeni koydum böyle. Ondan sonra ne yaptın? Şu iki tane dikdörtgen burada. Biri burada biri burada olabilir fark etmez. Aynı şekilde küpte de dört tane kare. Şunlar burada ama dediğim gibi biri burada biri burada. Ya da biri burada biri burada olabilir. Buradaki karelerin nerede olduğu önemli değil. Önemli olan hangi kenarların birbiriyle çakışması. Ona dikkat edeceksin. Mesela sen burada şuraya A, B, C dediysen. Hocam burası A ya. Açtığın zaman bak şöyle sağlı sollu açıyorsun. Böyle açtın böyle açtın. Açılışlara dikkat et. B nereye geliyor? Buraya geliyor. B'nin yapıştığı kenar burası olacak. Burası B. Şurası da C. C'nin yapıştığı da kenar burası olacak. Bu açılışlarda bunlara da yapışan kenarları da dikkat et lütfen. Tamam. Yani prizmalarda genelde böyle çok Sade sorular soruyorlar. Genelde hacimle ilgili sorular soruyorlar. Genelde e, matematiği de işin içine katıyorlar. Matematik bilgisi hani dikdörtgende ve karede ne diyoruz? Böyle dikdörtgen ve karede böyle çarpanlar ayımı kullanmayı çok seviyor diyoruz ya. ÖSYM şeyde de burada da katı cisimlerde de özellikle çarpanları ayırmayı kullanmayı seviyor. Taraf tarafa toplamayı taraf tarafa böyle çarpma gibi matematiksel işlemleri de çok seviyor. ÖSYM özellikle sözel sorularda bunu çok kullanıyor. Haberin olsun zaten soruların içerisinde bunları da göreceğiz. Bu videoda değil de sözel sorular sonraki videoda sözel sorularda karşılaşacağız. O zaman da zaten ne demek istediğimi iyi bir şekilde anlarsın. Evet gençler kısa konu anlatımı bu kadar. E o zaman ne yapıyoruz? Hadi bakalım klasik soruların çözümlerine başlayalım. Bir dikdörtgenler prizmasının farklı 3 ayrıtı 2, 3 ve 4 sayıları ile orantılıdır. Yani 2K, 3K ve 4K diyelim. Dikdörtgenler prizmasının cisim köşegeni neydi? Kare içinde A kare yani 4K kare artı B kare yani 9K kare artı 16K kare C kareye eşitti. Bu da 2 kök 29'a eşitmiş. E o zaman buradan ne geldi? 16, 9, 25, 29. Evet kök 29K kare eşittir. 2 kök 29 ise bu kök 29K yaptı. 2 kök 29'a eşit. Kök 29'lar gitti. K'yı da kaç bulduk? 2 bulduk. E o zaman bizden ne isteniyor? Alanı nedir diye soruluyor. K'yı 2 yazdığımızda 4, 6 ve 8. Kenarlar 4, 6 ve 8 oldu. Bunun alanı isteniliyor. Kenarların ikişerli çarpımının 2 iki katı değil miydi? Evet. 6 kere 4, 24. Çarpı 2 ile 48. 6 kere 8, 48. Çarpı 2 ile 96. 4 kere 8, 32. Çarpı 2 ile 64. E o zaman toplayalım bakalım. Şu ikisi kaç yaptı? 160. Bu 48 ile de toplarsak kaç yapıyor? 208 yapıyor. Yani cevap böylelikle denizli oldu. Örnek 1'de. Geldik örnek ki, Şekilde dik prizmada AB 11'im. İşte 9 verilmiş. Bilmem neler falan filan. Suyun yüksekliği de 6 verilmiş. Tamam. Şekilde belli zaten bunlar. Buna göre prizma BCGF şu yüzeyi üzerine yatırıldığında o zamanın ne olacak? Suyun yüksekliği kaç olur diye soruluyor. Bu yüzeyi üzerine yatırdığımızda prizmamız şöyle mi olacak arkadaşlar şöyle tabanımız ne olacak 8'e 9 olacak 8'e 9 olacak suyun da şu kadar mesafesi olacak şuradaki h nedir diye soruluyor arkadaşlar içi su dolu ya zaten prizmayla ilgili böyle bir şey soracaklarında ya içi su dolu bir şey veriyorlar bize ya da mum gibi eriyen bir şey veriyorlar bize mumu da genelde prizmada silindirde soruyorlar zaten. E burada içindeki su miktarları her ikisinde de aynı olmuyor mu? Evet. Bunda da içinde su miktarı aynı. Şu yüzeyi üzerine yatırdığımda da su miktarı her ikisinde aynı. Ve su birincisinde 10 çarpı 8 çarpı yüksekliğimiz kaç? 6. 10 çarpı 8 çarpı 6. E ikinci şekilde tabanımız 8 çarpı 9. 8 çarpı 9 çarpı e, suyun yüksekliğini bilmiyoruz. Buradaki yüksekliği biliyoruz. Eyvallah 8-9 ken burası 10 oluyor. Ama suyun yüksekliği soruluyor bize. Suyun hacmi eşit ya her ikisinde de aynı hacimde su var ya. Bu 8 3'ü çarplı 9 çarplı h' eşittir. E burada 9'u değil de 8'ler sadeleşti. Sonra 3'e bölsen 3'e bölsen 2, 3 kaldı. E buradan 20 eşittir 3 haşı ise haşı da böylelikle kaç buluruz? 20 bölü 3 olarak buluruz. Yani ikinci soru böylelikle edremit çıktı. Geldik üçüncü soruya. Şekildeki kare dik prizmada tabanı kare olan prizmaya kare dik prizma diyoruz. Şöyle bir oran verilmiş. Yani burası x gen burası 4x verilmiş. Evet bf. BF şurası yükseklik 4x verilmiş tabanda x verilmiş. tabanda kareydi ya xx. X. E şimdi burada 9 kök'yi vermiş. cisim köşegeni istersen böyle yap. Hocam x x yani x kök ki burada sonra Pigor bağıntısından e sonuca ulaşırız. ya da şöyle yapabilirsin. A ka artı ve artı c kare cisim köşegenin eşittiği miydi? Evet x kare artı x kare artı 4x'in karesi 16x kare. kök içinde eşittir 9 kök 2 olacak. 16, 17, 18. Kök içinde 18 karesini alalım. 18 x kare eşittir. Bunun da karesi 81 çarpı 2'ye eşit oldu. Hocam 9'a bölsem 9'a bölsem 9 yaptı. 2 yaptı. 2'ler de sadeleşti. x kare 9. x'i de böylelikle kaç bulduk? 3 bulduk. Evet x 3 çıktı. O zaman 4 x de 12 oldu. Şimdi prizmanın yüzey alanından bahsetmiş. Arkadaşlar 3 3 4. Bak yüzey alanını bulurken 3 3 ve 12 kenarlarının 2'şerli çarpımının 2 katı. 3 kere 3 9. 2 katı 18 artı 36 2 katı 72 artı 36 2 katı 72 Şu ikisinin toplamı kaç yaptı? 90 yaptı. 162 yaptı. Burası 162 yaptı. 162 neye eşitmiş arkadaşlar? A'ya. Yüzey alanı. Hacmi de. Hacimde neydi arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklik. Yani 3 çarpı 3 çarpı 12 eşitidir. Bu da kaç yapıyor? 9 çarpı 12'den 108'e eşit oldu. Bu da B'ye eşitmiş. Bizden A artı B isteniyor A'yı 162 bulduk. Öbürünü 108 bulduk. Topladığımız zaman da 270 mi yapıyor? Evet. Cevap böylelikle denizli yaptı. Geldik. Örnek 4'e. Taban alanı 36 ve hacmi 180 olan kare dik prizma. Arkadaşlar kare dik prizma var elimizde. Ben şekli çiziyorum. Bazılarınız şekli çizmeden de yapabilirsiniz tabii ki. Tabanı a a yüksekliği de h diyelim. Taban alanı a kare eşittir 36 ise eğer taban alanları değil. Sadece taban alanı diyor arkadaşlar. A kare yani. 36 ise A'yı kaç buluruz? 6 buluruz. 6 burası. 6 burası. Hacmi. Evet. Taban alanı 36 çarpı H. Eşittir 180'den. H'ı da buradan kaç buluruz? 5 buluruz. Hacim de buna eşittir. Taban alanı çarpı yükseklik. H'ı da 5 bulduk. Bizden e yüzey alan isteniyor. Bak. 6, 6 ve 5 kenarları. 6, 6 ve 5 kenarları. Kenarların iki çarpı 2 iki katıydı. İkisinin çarpımı 36 2 ile çarp. 72 30. 2 ile çarptık. 60 artı. Şu ikisi de 32 ile çarptık 60 yaptı. E, 120, 192 mi yapıyor? Evet böylelikle cevabı ne bulduk arkadaşım? 192 bulduk. Örnek 4 Akçay oldu geldik örnek 5'e. Oranlama verilmiş mi? Verilmiş. Oranlamayı ilk önce bir yazalım. Ali Bey uzunluğuna x dersek e, bu bir kareymiş. O zaman burası da x. AE uzunluğu şurası yükseklikte 2x olarak verilmiş bize. Alan bDh'tan bahsetmiş. Alan BDH. Şuradaki üçgenin alanı. Arkadaşlar burası x burası xken... X kök yaptı burası. E 2 ken bu yükseklikte 2x. Yani x kök 2 çarpı 2x bölü 2. Şu dik üçgen değil mi? Zemine dik olduğu için. Temel dikten dolayı. Evet. Üçgenin alanını 72'ye kök 2 verilmiş. 72 kök 2 eşitmiş. Kök 2'ler X kare eşittir. 72 geldi. X'i de böylelikle kök 72. 36 çarpı 2 olduğundan. 36 dışarı 6'ya diye çıktı. 6 kök diye buluruz burayı. Prizmanın yan alanını isteniyor. Arkadaşlar. Şu 6 kök 2, bu da 6 kök 2, bu da 12 kök 2 mi oldu? Evet, yanı al alan neydi? Taban çevresi çarpı yükseklikte. Yanı al alan taban çevresi 6 kök 4 katı. Yani 24 kök 2 çarpı yükseklik 12 kök 2 olacaktır. Normalde e, şöyle yapalım. 12 ile 24'ün çarpımı kaç yapıyor? E, 144, 288. Bir de kök ile kök 2'nin çarpımı da 2 yapıyor. O da 288 çarpı 2 yapıyor. O da 576 mı yapıyor? Evet 576 yapıyor arkadaşlar. Yani örnek 5 böylelikle denizli oldu. Geldik örnek 6'ya. Hmm, bir uzunluk var. Dik üçgenden bulacağız kardeşim. Öncelikle burası 6 ise burası da 6. Burası 4 ise buranın da 4. Buranın 2 2 olduğunu biliyoruz. 10 sa 10 5 5. Havada bir doğru olduğu zaman hemen bir üçgen oluştur. Ama zeminden çiz. Yani bir yüzeyden çiz. İstersen şöyle çiz. Hepiniz şöyle yapıyorsunuzdur. Hocam zemine dik çizerim sonra buradan buraya çizerim dik üçgen çıktı. İşte şurası da 2 iken burası da 2 ya pisagordan burayı bulursun. Burası da 6 zaten buradaki pisagordan sonuca ulaşırsın. Birinci yol bu. İkinci yol nedir? Direkt yüzeyden de çizip yapabilirsin. Hocam yüzeyden nasıl çizebilirim? Mesela üçgen oluştur. Üçgeni nasıl oluşturursun? Hocam şu soldaki yüzeyden çizdim. Soldaki yüzeyden çizince bu da bir dik üçgen çıktı. Sebep çünkü hocam bu yandaki duvara dik o zaman burası 90 derece. Şuradaki pisagordan burayı bulurum. 5 soru işaretinden dolayı şuradaki soru işaretini bulur muyum? Bulurum. Bir yol daha göstereyim mesela size. Hocam başka nasıl çizebiliriz? Başka da şu şekilde de çizebiliriz. Hop, şunu şöyle çizsen. Bu da dik üçgendir. Sebep? Çünkü hocam bu öndeki duvara dik. O zaman burası 90 derecedir. E, buradaki dikten dolayı şurayı bulurum. Burasına a diyeyim. a kare neye eşittir? 5'in karesi artı 6'nın karesine eşittir. 25 artı 36'dan kaç çıkıyor burası? 61 çıkıyor. O zaman bu A kök 61 yaptı. Bir de burada Pisagor yaparım. Şuraya da X derim. X kare eşittir. Kök 61'in karesi artı 2'nin karesi. Yani kaç çıkıyor? 65 çıkıyor. X de böylelikle kaç çıkacaktır? Kök 65 çıkacaktır. Evet temel dikliği de böylelikle sorulardan atmış bulunuyoruz gördüğünüz üzere. Örnek 6'yı ne bulduk? E dremit bulduk. Geldik örnek 7'ye. Şekilde verilen dörtgenler prizması biçimindeki cismin bir köşesinden bir tane birim küp çıkarılmış birim küp bak dikkat et birim küp diyor sana bir tane birim küp birim küp ne demek bir kenarı bir birim olan küptür şu bir şu bir şu bir olan bir küp çıkarıldı buna göre diyor kalan cismin yüzey alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar parça çıkarmalarda hacimsel olarak kesinlikle bir eksilme oluyor ama alansal olarak ya değişmiyor ya artıyor ya azalıyor e, genelde de artıyor parça çıkarttığımız için yüzeyler fazlalaşıyor genelde ondan dolayı ama dikkat edin. Öncelikle ne yapıyoruz? Hop şöyle eski haline geri getirelim. Eski haline geri getirdiğimiz zaman. Öncelikle biz tüm alanı bulurken tüm alanı yazacağız. Ardından eklenenlere ekleyeceğiz. çıkarılanları çıkaracağız. Ama bunun öncesinde nötrleyenlere bakacağız. Yani bir böyle eklenen bir çıkan alana bakacaksın. Bir de eklenen alana bakacaksın. Bunlar birbirini nötrleyebiliyor. Mesela buradaki alan çıktı. Altta aynısı oluştu mu? Oluştu. Üst alt nötrledi. Hocam sağdaki alan çıktı. Solda oluştu mu? Oluştu. nötrledi. Hocam öndeki alan çıktı. Arkada oluştu mu? Oluştu. nötrledi Yani sen bu köşeden parça çıkarttığın zaman bir nötrleme söz konusu. Yani alanda herhangi bir değişim söz konusu değil. Bizden direkt 10, 2 ve 6'lık prizmanın yüzey alanı isteniyor. 10, 2 ve 6. Şu ikisinin çarpımının 2 iki katı. 40 artı. Şu ikisinin çarpımının 2 iki katı. 12'nin 2 katı. 24 artı. Şu ikisinin çarpımının 2 iki katı. Kaç yapıyor? 120 yapıyor. O zaman burası 64 yaptı. Cevap da kaç yapıyor? 184 yapıyor. Yani cevap Edremit oldu. Tamam. Parça çıkarmada da buna dikkat edin. Hacimsel olarak azalma oluyor. Ama alansal olarak ne yapıyorsunuz? Önce nötrleyenleri bulun. Sonra tüm alana eksilen alanları eksiltin. Çıkar, e, eklenen alanları da ekleyin. Bu şekilde yol alın lütfen. Geldik örnek 8'e. Şekilde bir ayrıtı 4 birim olan küpün bir yüzeyinden birim küp çıkarılıyor. Bak dikkat birim küp. Bir kenarı bir birim olan bir küp çıkarıldı. Buna göre oluşan cismin yüzey alanı nasıl değişir? Değişir diyor bak yüzey alanı istenmiyor. Şimdi arkadaş sen buradan çıkarttın. Eski haline geri getir. Bak eski haline geri getir. Sen bu eski haline geri getirdiğin zaman. E, biz burada ilk önce neye bakacağız? Eklenen e, Çıkan alan ve eklenen alan. Mesela üstteki alan çıktı. Hocam altta oluştu mu? Oluştu. Üst alt nötrledi. Zaten bir prizma çıkarıldığında 3 yere bakacaksın. Üst alt. Sağ sol. Ön arkaya bakacaksın zaten. Üst alta baktın. Ee, ön arkaya baktığın zaman önden çıktı arkada oluştu. Bu da nötrledi. Ama dikkat edin. Eklenen alan şunlar mı oldu? Evet. Hocam şurası bir kere bir bir alanı. Burada da bir alanı eklendi mi eklendi? Evet. 1 artı birden 2 eklendi. Tamam artı 2 eklendi. Sonra ben bunu çıkartıp buraya koymuşum. Hocam şuradaki bir yüzey kayboldu. Eksi bir yüzey gitti. Ama şuradaki yüzeyler ne oldu? Hocam bu yüzey eklendi. Önceden yoktu. Bu yüzey eklendi. Arkasındaki yüzey eklendi. Şuradaki yüzey de eklendi. Hatta üstteki yüzey de eklendi mi? Eklendi. Kaç yüzey eklendi? 4 tane yanda bir tane de üstte. 5 tane yüzey eklendi. Artı 5 deriz. O zaman cevap ne yapıyor? Artı 6 yapar. Yani Alan 6 birim kare artar diyeceğiz. Yani tek yapmamız gereken artanlara azalanlara bakmak. Bak, bak. Eksilenlere ve şey yapanlara bakmak arkadaşlar. Tabii ilk önce parça çıkarıldığı zaman nötrleyenlere bakmak en mantıklısıdır. Bunu da unutma. Hocam 4 ne işe yaradı? Hani buranın birden şura bir ya. Şu kenarın birden büyük olduğunu göstermek için. 4'ü kullanmadık. Tüm yüzey alanı istenmiş olsaydı. Hocam dörtlük tüm kübün alanını bulup. Ondan sonra 6'yı eklerdik. 4'ün kübü kaç yapıyor? 4 kere 4 16 64 yapıyor mesela. Bu yüzey alanı ne olacak? 64'e 6 ekleyeceğiz. Kaç yapıyor? 70 yapıyor. Tüm alan istenmiş olsaydı cevap 70 derdik. Geldik buraya. Evet bizden bak bu uzunlukla ilgili bir şey isteniyor. Arkadaş 6 iken bu cisim köşe gene. direkt kök 3 değil mi? Evet. Hocam üçgen oluşturmam lazım. X'e ait. X'e ait üçgeni nasıl oluştururuz? Hop şöyle. Hocam bu yan duvara dik o zaman burası da diktir. Bak dikten dik çizilmiş oldu. Bir kenar 6 mı? 6. Hocam burası da 6. Burası da 6. Burası 6 kök 2 mi yaptı? Evet. Bak dik üçgene dikkat et. Dik üçgenin kenarları hocam. Ne? 6. 6 kök 2. 6 kök 3. Sadece yükseklik isteniyor. Bir dik üçgende. Bütün kenarlar belli. Yükseklik eksik Nasıl? Alandan yapıyorduk. Alan. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yazıyorum. Alan 6 kök çarpı x bölü 2. Aynı zamanda alan neye eşittir? Hocam dik üçgen olduğu için dik kenarlar çarpımının yarısını eşittir. Yani 6 çarpı 6 kök 2 bölü 2 eşittir. Kök 2 nanay. 6'lar nanay. Buradan da x neye eşit oluyor o zaman? 6 kök 2 bölü kök 3'e eşit olacaktır. Kök 3 eşitliği ile çarparsam ben bunu. Hocam 6 kök 6 bölü 3'ten cevap ne oluyor o zaman? 2 kök 6 oluyor. Yani sorunun doğru cevabı, örnek 9'un doğru cevabı edremit oldu. Geldik örnek 10'a. Şekilde dikdörtgenler prizmasında yüzeyler üzerinden A köşesinden B köşesine gidecek olan bir hareketlinin alacağı en kısa yol nedir diye soruluyor. Bak tehlikeli bir soru. Hocam bizim karınca böyle gider böyle gider. Yol gösteren sorular çok kolay olur. Rahat bir şekilde yaparsınız arkadaşım. Şimdi o yüzden ben bunu şöyle bir kopyalayacağım. Kopyala derken önce bir haşa basayım. Çünkü burada biraz işimiz var arkadaşlar. Kopyaladım. Şimdi biraz sonra yapıştırmasını yapacağım. E bizim eleman karınca buradan başlayıp şöyle gösterilmiş olsaydı eğer hocam bu şekilde olmuş olsaydı iş kolay. Hangi yüzeyi kullanıyorsak o yüzeylerden gideceğiz. Peki hocam karınca böyle gidebilir. Ön yüzey ve sağ yüzeyden gidebilir. O zaman ne yapacaksın? Çok kolay ön yüzey sabit sağ yüzey hop kapı açar gibi açacaksın. Açtın kapı açar gibi açtın burayı. Açtıktan sonra ne geldi böyle? Şöyle bir şey geldi. 3 buraya geldi. 8 burada. Senin eleman da buradan buraya gidecek. Yani 8 ve 9. Burası ne olacak? Kare içinde 8'in karesi artı 9'un karesi olacak. Yani kaç yapıyor? 64 artı 81'den 145 yapıyor. Burası kök 145 olur arkadaşlar. Hemen işaretleme. Dur en azı soruluyor. Lütfen. Eğer bu şekilde gittiği yol gösterilmiş olsaydı. Evet yaptığın yol doğru olacaktı. Peki ya böyle bir şey olursa arkadaşlar? Böyle bir şeyle karşılaşırsak? işte bak şimdi dikkat. Bize eleman nereden nereye gittiği söylenmemiş. Bizim eleman hocam ön yüzeyi ve üst yüzeyi kullanarak gidersen olacak. O zaman ön yüzeyi sabit, ilk yüzeyi sabit, ikinci yüzeyi ilk yüzeye göre açacağız. Unutma bunu. Evet şöyle gitmişti ve şöyle gelmişti. O zaman ön yüzeyi sabit, ikinci yüzeyi de ilk yüzeye göre açalım arkadaşım. Şöyle açtık, şu şuraya geldi. Yani sandığın kapısını açar gibi, hop yukarı doğru açar gibi. Hocam üçgen, burası da üç, açılmış hali üç, yani burası da üç oldu. E tamam 8 iken burası da 8. Senin karınca şuradan şuraya dümdüz böyle gittiği zaman en kısa yoldan gider mi? Gider. 6 burası 6 burası. Hocam burası da kaç yaptı? Karekök içinde. E, karekök içinde 36 artı 9'un karesinde kaç yapıyor? 81 yapıyor. Topladığın zaman da kaç yapıyor? E, 100. 127 yapıyor. Evet. 127 mi yapıyor? Aynen öyle. Dur bakayım. 117 yapıyor. Evet 117 yapıyor. Yanlış yapmadım değil mi? Ay burası 11 mi zaten ya. Şu 11'in karesi 121 yapacak. 121 ile bunu toplarsan kaç yapıyor? E, 121 ile 36'yı toplarsak 156 mı yapıyor? 157 yapıyor. Evet. Burası kaç olacak o zaman? Kök 157 olacak. İki değer bulduk. Kök 145. Kök 157. En küçüğü şu anda bu. Ama dur daha bitmedi. Bu tür durumlarda özellikle prizmalarda 3 tane durum var arkadaşlar. Ya ön sağdan gider. Bu aynı zamanda ön sağdan gitmesi sol arkadan gitmesiyle aynı. Yani simetriydir. Ya ön üstten gider. Alt arkadan gitmesiyle aynı. Ya da şu şekilde arkadaşlar. Bir durum daha var. Onu da göstereyim. ÖSY'M sorduğu zaman büyük ihtimalle ne yapacaktır? Ya gittiği yolu gösterecektir ama biz burada işi garantiye alalım. Ya da hocam alt ve sağdan gider. E arkadaşım karınca dışarıdaysa ne olacak o zaman? Alt ve sağ şey nedir? Simetriye nedir? Üst ve sol değil mi? Evet. Sol, sol ve üstten gidebilir. Hani dışarıdaysa da o şekilde de gidebilir. Aynı şey bu. Alt ve sol üstten gidebilir. Neyse ben şunu şey yapayım. O zaman alt ve sağdan gittiği zaman ilk yüzey sabit, ikinci yüzeyi ona göre açacaksın. Bak şimdi dikkat. Şuraya dikkat et. İlk yüzeyin sabit. İkinci yüzeyi bu yüzeye göre açacaksan o zaman hop aşağı doğru yatırmayacaksın mı? Yatıracaksın. O zaman aşağı doğru yatır bunu. Yatır bunu aşağı doğru. Hocam yatırdığın zaman hop şöyle bir şey geldi. üçgen 3, üç, sekizken burası da 8 olacak. Burası da kaç yaptı o zaman? 14 yaptı. Senin eleman da buradan buraya dümdüz gider o zaman. Hatta burası da kök içinde 14'ün karesi. 196 artı 9 yapıyor. O zaman burası da Kök 200 kaç yapıyor arkadaşlar? 5 yapıyor. Arkadaşlar cevap kök 205 de olabilir ama en kısası soruluyor. Cevap böylelikle 3 tane değerden en küçüğü kök 145 olur. Ama tekrar söylüyorum ÖSYM verdiği zaman soruyu böyle e, gittiği yolda göstermek zorunda değil miyim de gösterir. Göstermediği zaman ve levki göstermedi. O zaman ne yapacaksın? İşte bu durumları. Aklında tut. Ön sağ Pardon evet ön sağa. Ön üst alt sağ durumu söz konusu oluyor. Bu da aklının bir köşesinde bulursun. Biz burada eksik parçaları tamamlıyoruz ya. O yüzden her türlü hali bilmek zorundasın. Evet örnek 10 Denizli'ye geldik örnek 11'e. Taban yarıçapı 3 cm olan, yüksekliği 5 olan silindirin yan alanı. Evet taban yarıçapı kaç verilmiş? 3 cm verilmiş. Şurası 3 ve yüksekliği de 5. Silindirin yan alanı. Yan alan hocam taban çevresi çarpı yükseklik. Taban çevresi 2πr değil miydi? Çarpı h. Bitti. Yani 2 pi r çarpı 5. Bu da kaç yaptı? 30 pi mi yaptı? Aynen öyle. Evet silindirin klasik sorularına geçtik. Cevap 30 pi. Cevap denizli çıktı. Geldik örnek 12'ye. Hacmi 108 pi. Yüksekliği de 12 olan yüzey alanı nedir diye soruluyor. Evet arkadaşlar yüzey alanı ben yine de şekli çizeyim. Şekli çizmeden de yapabilirsiniz. Yüksekliğini 12 vermiş. Yarı çapını bilmiyorum. Hocam hacmi taban alanı pi r kare çarpı h. Yani 12 eşittir 108 pi olarak verilmiş pi'ler gitti buradan. Bu 12 ile 108 sadeleştir. 9 r kare 9 rayı kaç bulduk? 3 bulduk. Evet, r 3 bulduk. Yüzey alanı nedir diye soruluyor. Yüzey alanı neydi? Taban alanları artı yan alanlandı. Taban alanları pi r kareden kaç tane var? 2 tane var. Artı yan alan, alan taban çevresi 2 pi r çarpı h şeklindeydi. E o zaman burası 108 pi artı Burası kaç yaptı? 6 12 72 piim yaptı. 72 pi yaptı. Topladığımız zaman da kaç yapıyor? 90 pi yapıyor dostum. Evet, cevap böylelikle Balıkesir yaptı örnek 12'de. Geldik örnek 13'e. Taban yarıçapı 3 cm ve yüksekliği 4 cm olan dik silindirin içi su doludur. Tamam. Şöyle bir silindir var kardeşim. Hop şöyle. Hop şöyle bir silindir var. Taban yarıçapı 3 ve Yüksekliği de 4 olan silindirin içi tamamen su doldu. Silindirin içindeki su taban yarıçapı 6 santimetre ve yüksekliği 8 santimetre olan bir silindiri boşaltıldığında. Evet ben bunu yarıçapı 6 olan ve yüksekliği de 8 olan bir silindirin içine boşalttığımda suyun yüksekliği ne olur diye soruluyor. Bunun içi tamamen suyla doldu ya. Bunun içine boşalttığım zaman şöyle bir doluş olacak. İşte buradaki yükseklik nedir diye soruluyor. İçindeki su miktarları aynı değil mi? Evet. V suları eşitleyeceğiz. V su... Pire kare çarpı h, r kare çarpı h eşittir. Burada da r kare çarpı h'a eşit olacak. Buradaki suyun yüksekliği de h. Evet buradan ne geliyor? Piler gitti mi? Gitti. Hocam 4 kere 9 36. Bu da 36 yapıyor. E h 1 geldi o zaman. H'ı böylelikle ne bulduk arkadaşlar? 1 bulduk yani cevap akçay oldu örnek 13'te. Geldik örnek 14'e. Şekilde dik üçgen prizma içerisine en büyük hacimli dik silindir. Kenarlara teğet olursa en büyük hacimli dik silindir bulunur değil mi? Aslında bu bir üçgen sorusu arkadaşlar. Şöyle 6, 8, 10 üçgeni. Hocam merkez var, teğet var, çektik. Merkez var, teğet var, çektik. Bu da bak 90, 90, 90. Burası da 90 olmak zorunda. Burası R, burası R. E hatta bu bir dik dörtgen oldu. Hatta kare oldu. R'yken burası da R. Burası da R oldu mu? Oldu. Tamamı 6'ydı. 6-R. Bak T, T'yet birbirine eşit 6-R. Hocam burası 8-R. Bak T, T'yet birbirine eşit 8-R. Üçgen bilgilerini de burada kullanmaya devam ediyoruz kardeşim. Şu ikisi toplamı 14-2R neye eşit olacak? 10'a eşit. E buradan 4 eşittir 2R oldu ve R'yi de kaç bulduk? 2 bulduk. Silindirin hacmi nedir diye soruluyor. Evet R'yi 2 bulduk. Yükseklik de zaten 6 değil mi? Evet. V silindir ne eşit olacak? Pi, R kare çarpı H. O da 24. Pi'ye eşit oldu? Evet. Eski bilgilerle yarı çap bulduk. Sonrası basit. Hacimi de yine rahat bir şekilde ulaştık. Evet örnek 14. Cevap C. Han. Geldik örnek 15'e. Taban yarı çapı 4 birim. Yüksekliği 12 birim olan bir dik silindir içerisinde. Şekildeki bir dik silindir çıkartılıyor. Buna göre oluşan cismin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaş sen buradaki cismi çıkarttın. Bak şimdi. Senin elinde ne kaldı? Hocam şuradaki silindir kaldı. Hop şöyle bunu çıkarttın. Hop şöyle. Yani şuradaki alan hala var elinde. Şu alt tarafta da aynı şekilde. Şurası çıktı ya. Hop şöyle bir şey kaldı. Evet arkadaşlar şuradaki alan hala var elinde ve bütün silindirin yine yanal alanı var mı? Var. Bak ta ki şuraya kadar. E bir de içeriden şöyle bir oyuk var. İçerideki oyukta da şu içeride o yılanın yanan alanı yok mu? Var. E o zaman ne yapacağız? Aslında parça çıkarmada şunu da yapabiliriz. Bak şimdi parça çıkarmada şunu da yapabiliriz. Ne yapıyorduk? Parça çıkarma mantığı. Önce tüm alanı yazıyorduk. Tüm alanı yazalım. Tüm alan neye eşit? Hocam yarıçapı 4 olan ve yüksekliği 12 olan silindir. 2 tane taban alanı pi r kareden 2 tane var. Artı yan alan 2 pi r çarpı h. Tamam tüm alan bu. Tüm alanı yazdıktan sonra parçaya çıkarttığımız çıkan parçaları çıkartıyoruz. Eklenen parçaları ekliyoruz. Bak arkadaşım şuradaki alanlar çıktı mı? Çıktı. Yani eksi yarıçapı kaç burada? Şöyle baktığın zaman yarıçapı 2. Eksi 2. Eksi pi r kareden 2 tane çıktı. Yarıçap 2 olanlar 2 tane çıktı. Eklenen alan varsa ekleyeceğiz. Peki içeride de şöyle bir yan alan yok mu? Şu küçük silindirin evet. O küçük silindirin yan alanı ekstradan eklenmedi mi? Onu çıkartmayacağız bak. Sen mesela burayı boyamaya kalksan boyadın. İçerideki yüzeyi de ekstradan oluştu. Oraya da bir boya harcayacaksın. E o zaman ne olacak oradaki boya da? Onun yan alanı olacak. Hadi onun yan alanı nedir? Hocam 2 pi r. 2 çarpı, çarpı yükseklik şeklinde olacak. İşte eski alana eklenenleri ekledik. Çıkarılanları çıkarttık. O parça çıkartmadaki tüm alanı verir bana. Yani alan buradan böylelikle 16 çarpı 2'den 32 pi artı bu 4 kere 2 8 96 pi artı değil eksi 2 kere 2 4 4 kere 2 8 pi artı 2 kere 2 4 48 pi yaptı. Şurası zaten 40 pi yaptı sonra şu ikisini toplayınca 136 yaptı 136 ile de 32 toplayınca 168 yapıyor galiba. Evet cevap böylelikle 168 pi yapar arkadaşlar. Yani 15. soruyu böylelikle edremit bulduk. Geldik. 16. soruya. Evet. D dikdörtgeni D doğrusu etrafında 45 derece döndürülüyor. Arkadaş sen bu da D doğrusu etrafında bunu tam döndürsen. Mesela ilk önce şunu tam döndürsen. Şunu tam döndürsen. Hocam simetriğini alırım. Şurası. Bak şimdi. Dönerken ne olacak? Şöyle. Şöyle bir dönüş olacak. Hop şöyle bir dönüş. Yani yarıçapı 2 olan bir silindir yapacak. Sol taraftaki parça. Peki sağ taraftaki parça ne yapacak? Şuradaki parça döndüğü zaman ne yapacak? O da 6 şu şekilde. 6'lık şöyle simetriğini aldık buraya. 6'lık bir dönüş mü yapacak? Şöyle bir 6'lık dönüş yapacak. E hocam. Tamam. Şimdi ABC dedik dörtgeni D doğrusu etrafında 45 derece döndürüldüğünde oluşan cismin hacmi nedir diye soruluyor. Sen bunu döndürdüğünde bak içeride böyle döndürdüğünde 360 derece döndürdüğünde şöyle bir silindir olacak. Sonra bunu döndürdüğünde bu şekilde bir silindir olacak mı? Olacak. Peki ben şimdi tam şeklini çizeyim. 45 derece döndür diyor bana. Bak tam şeklini oluşturayım sana. 45 derece döndürdüğün zaman hocam şunu sen 45 derece döndürürsen bak şunu D doğrusu etrafında hop 45 derece döndürürsen şu da hop 45 derece dönünce hocam şu dönüş ne olacak? Şöyle dairesel bir hareket edecek. Yani ne yaptı o zaman arkadaşlar? Şöyle 45 derecelik bir silindir mi yaptı? evet peki öbürünü döndürelim şimdi bunu 45 derece döndürürsen hop şuraya gelecek bunu 45 derece döndürürsen hop şuraya gelecek e o zaman bu da aynı şekilde şöyle bir dönüş şöyle bir dönüş e o zaman bu da aynı şekilde şöyle gelecek olursak arkadaşlar tabanı daire dilimi olan 45 derecelik bir dilimi olan ne çıktı ve yarıçapı 6 altı olan bir silindir çıktı o zaman iki tane silindir parçası çıktı karşımıza evet pi kırmızının alanını yazalım kacmini yazalım öncelikle. Kırmızının hacmi. Normalde tam silindir olsaydı ne olacaktı? Pi re kare çarpı haş. Pi kare çarpı haş olacaktı. Ama 45 derecelik döndürüyorsam 45 bölü 360 yapar. Artı mavininkini yazalım. Mavininkinde de yarıçap 6. Pi re kare çarpı haş. Haş da 4. Normal dönüş olsaydı ama 45 derecelik döndüğü için 40, 45 derecelik bir silindir parçası oluştu elimizde. İşte bunların toplamı isteniyor. O zaman şu şu gitti 8 yaptı. 16 bölü 8'den 2 pi yaptı burası. Artı hocam şu şu gitse 8 yapıyor. 8 ile bu sadeleşse 2 yaptı. 2 ile de 36 sadeleşse 18 yaptı. 18 pi oldu burası. Topladığımız zaman da 20 pi mi yaptı? Evet 20 pi yaptı. Örnek 16'yı böylelikle Ceyhan bulduk Geldik örnek 17'ye. Evet bunların yöntemini taktiğini iyi bilin arkadaşlar. Şimdi ne demiş? FB'yi vermiş Ah bunu yazan Fenerli arkadaş. CE'yi vermiş 8. AB kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi normalde şöyle klasik bir şey var. Bunu böyle şey yaptığınız zaman bu X -ken, Şunu şöyle eğdiğiniz zaman toplamlarının yarısı. 14 bölü 2'den 7 diye işaretleyebilirsiniz. Ama ben bunu daha farklı bir şekilde yapacağım. Şimdi dikkat et bana. Ee, burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle şunu yapıyoruz. Tamam burasını 8 vermiş. Burasını 6 vermiş. Aklımızın bir köşesinde bulunsun. Arkadaşlar böyle bir silindir. Eğik silindir görüldüğü zaman. Şunu şöyle silindire tamamla. Şöyle silindir yap. Silindir yaptık ama şurada bir parça var. E onu da bir silindir yap şöyle. Tamam. Sen bunu eğdin. Bak şuradaki bardak gibi düşün. Şuraya kadar geldi. Yarısı dolu yarısı boş değil mi? Evet. E hocam burası V iken burası ne olacak? V olacak. Bu arada silindirde şurası 6 yüksekliğinde bir silindir. Burası 8 yüksekliğinde bir silindir. Silindirlerde ya da bütün prizmalarda hacimler yüksekleriyle doğru orantılıdır. Ama ucu sivri olanlarda benzerlik yapacağız. Mesela konide ve nerede piramitte onlarda benzerlik yapacağız. Bu prizmalarda ve silindirde ne yapıyoruz? Yükseklerle doğru orantılıdır. 6'daki 6V altı ise 8'deki 8V'dir. Sekiz e o zaman buraya ne kaldı arkadaşım? 2V kaldı. E bu 2V ya. 2V'nin yarısı dolu yarısı boş. E hocam burası V Burası da ne olacak o zaman? V olacak A su kısmı ne yaptı? 7V yaptı. O zaman su kısmı burası 7V. İçindeki sular her ikisinde de aynı değil mi? 7V'yi yazdık Hocam alttaki 6V'di ya O zaman 7V'deki de kaç yapar o zaman? 7 yapmak zorunda. Oran orantıdan Yani cevap böylelikle C han çıktı. Örnek 17'de. Geldik örnek 18'e. Aynı mantık. Arkadaş Öncelikle şunu da bilmeni tavsiye ederim suyla zemin her zaman nedir? Paraleldir. Paralelse Z'den dolayı burası ne oldu o zaman? 30 derece oldu. Şimdi bana silindirin yarıçapı da lazım olacak ya. Şunu şöyle çizecek olursak ne geldi? Hop! Yarıçap yarıçap. Tamam. CD'yi vermiş bana. CD'yi kaç vermiş? 18. DE'yi vermiş bana. Kaç? 12. Hocam tamamı 90. Burası 60. E o zaman burası 30 derece çıktı mı çıktı? 60'ın karşısı 30'un karşısını ne yapacak? 12 bölü kök3 yapacak. Normalde 30'dan 60'a geçiş kök3 kat o zaman 60'tan 30'a geçişten köküç'e bölünmüş hali. Köküç eşitliği ile çarptığım zaman 12 köküç bölü 3'den 4 3 buluruz. Evet burası 4 3. Hatta burası yarı çap. Burası da yarı çap olduğundan yarı 2 2 3 olarak buluruz. Şimdi silindirin içinde kalan suyun hacmi. Şuradaki içinde kalan suyun hacmi istemiyor arkadaşlar bizden. Arkadaş bunu böyle gördüğünüz zaman ne yapın demiştik. Tam silindir yapın demiştik. Şöyle bir tam silindir yapsak. Hocam şuradakinin tamamı dolu üsttekinin de nesi dolu arkadaşlar yarısı dolu yarısı boş içindeki suyun hacmi evet pi yarıçap bulduk zaten 2 köküç pi 2 köküçün karesi çarpı yükseklik 18 bölü 2 değil pi re kare çarpı yükseklik bunu yazdık 18 vermişti evet bunu yazdık artı silindir içinde kalan suyun hacmini soruluyor bize İşte buradaki şey Üsttekinin de nesi olacak? Yarısı olacak. Üsttekinin yarısı pi 2 köküçün yarısı 2 köküçün karesi çarpı yükseklik 12 ama yarısı dolu yarısı boş bölü 2 diyeceğiz arkadaşlar. Buradan ne geldi? Buradan 2 kere 2 4 4 kere 3 12. Sen 18 ile 12'yi çarpsan kaç yapar? 2 kere 8 16 36 bir de burada 216 mı geldi? Evet 216 pi burada artı bir de burada şey var 12'nin 12 karesi 144 bir de bölü 2 var burada bölü 2'den 72 pi yaptı burası bunları da topladığımız zaman kaç yapıyor 288 pi yapıyor arkadaşım yani cevabımız böylelikle ne çıktı e diremi çıktı böyle silindir eğdiklerinde onu tam bir silindir yap yalnız üstteki yarısı dolu yarısı boş bak burada da böyle yaptık şuradaki silindir tam silindiri bu sefer altı üstü yaptık ya yarısı dolu yarısı boş hikayesini unutma tamam mı gençler örnek 18 böylelikle e diremi çıktı Geldik örnek 19'a. Taban yarıçapı 3 cm ve yüksekliği 5 pi cm olan yükseklik 5 pi verilmiş hemen bunu yazayım. Dik silindirin yüzeyinde 2 tur atacak olan karıncanın en kısa mesafesi ne olur diye soruluyor bize. Arkadaşlar bir tur açtığında ne yapıyorduk? Şöyle bir kere açıyorduk dik dörtgen şeklinde. E, burası A ise burası A oluyordu. Burası D ise burası D oluyordu. Ama bir tur daha atacak. Yüksekliği değişmiyor. O zaman bir kere daha açacağız bunu. Burası da de, Yani buradan buraya aldığı yol soruluyor bize. Evet, şu yükseklik 5p verilmişti. Pisagor bağıntısı yapacağım. Şurası 2p, r kadardı yarıçapı 3'tü. Yani 6p burası. E burası da 6p. Toplamda burası kaç yaptı? 12p yaptı. 5 12 13 üçgeninden burası da 13p olur. Yani karıncanın alacağı en kısa yol 13p oldu. Dolayısıyla 19. soru Cihan oldu. Geldik 20. soruya. Bir kenarı 1 metre olan küp şeklindeki kolilerden bazıları dikdörtgenler pirzması şeklindeki bir depoya yerleştirildiğinde aşağıdaki görünüm elde ediliyor. Bak görüyorsun bir kenarı 1 metre yükseklik kaç olduğu zaman 3. Bir kenarı 1 metre burası 4 oldu. 1, 2, 3, 4, 5 burası da kaç oldu? 5 oldu. Bu depoya en fazla kaç koli daha yerleştirilir? Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane burada var. 10 tane burada var. Normalde aslında biz buna birim küp diyebiliriz. Şuradaki prizmanın hacmi nedir? Bak hacim dediğimiz şey aslında 3 çarpı 4 çarpı 5'tir. Bu hacim dediğimiz şey nedir aslında? Birim küplerin sayısıdır. Burada kaç tane birim küp var? 4 kere 3 12 çarpı 5'ten 60 birim küp mü yaptı burası? Evet. Yani bunun içine ben 60 tane birim küp sığdırabilirim. E bunun içinde 10 tanesi bunun içinde değil mi zaten? Evet. E 60-10'dan geriye kaç tane kaldı? 50 tane kaldı. Yani boşluklara 50 tane daha koyabilirim. Dolayısıyla örnek 20 Akçay yaptı. Yalnız bunun mantığını da unutma. Birim küp. Yani burada hacim demek, birim küp demek. Yani içine kaç tane birim küp sığdırabildiği anlamına da geliyor. Bu da bu anlamda güzel bir soru olmuş. Evet cevabı Akçay bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Hmm. Şekilde ABC dikdörtgen şeklinde iki parçadan oluşan bir kapı verilmiştir. Kapı parçaları AB ve CD etrafında dönerek açılıyor. Bak şimdi dikkat. Şu kapının BL'si açıldı. Şuraya geldi. Yani şuradaki BL uzunluğuyla şu uzunluk eşit mi? Eşit. Sonra bu kapının da şu CL kapı uzunluğu da şuradayken hop açıldı. Buraya geldi. Yani şunlar da birbirine eşit. Hocam şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit mi? Eşit. Sonra Sarı kapı 90 derece açıldı. Şurada kaçı 90 derece? Öbürü de 180 derece açıldı. 180 derece yani doğrusal oldu burası. Ali Bey uzunluğunu 3 3 vermiş. Neredesin Ali Bey? Şuradasın Ali Bey. Şu uzunluk 3 3 Yani burası da 3 3 olacak o zaman. Sonra AKB ile 5 verilmiş. Neredesin? AKBL? yani aşağısı 5. Açtığın zaman burası da 5. Sonra KD'yi de 7 bölü 2 demiş. KD 7 bölü 2 ise burası da 7 bölü 2 mi yaptı? Evet. K1, L2 nedir diye soruluyor bize arkadaşlar. Yani bizden şu uzunluk isteniyor. Arkadaş öncelikli olarak şunu sen zeminden açtın ya. Zeminde böyle bir şey var aslında. E o zaman sen bunu şöyle yaparak bir dik üçgen var mı burada? Var. Bu zemine burada da dikti. Açtığın zaman burada da dik olacak. Şurası da 90 derece olacak mı sonrasında? Olacak. Peki burada ne var? Burası 5. Burası toplamda 12 yaptı. 5, 12, 13 üçgenden burası 13 yaptı. E hocam burada da bir dik üçgen var böyle görüyorsun. Bir dik kenarı 3 kök 3 diğeri de 13. Yani şuraya da x diyecek olursam x'in karesi 3 kök 3'ün karesi artı 13'ün karesi diyeceğiz. Bu da 27 artı 169 yaptı. Bu da kaç yaptı? 9 daha 16. 2 196 yaptı. x kare 196 ise x de böylelikle kaç çıkar? 14 çıkar. Yani örnek 21 balık çıktı. Geldik örnek 22'ye. Evet şuradan şöyle bir boşaltılmış. Şu kadarı gitmiş. Bunun tamamını böyle doldurmuş. Arkadaşlar ne yapıyorduk? Hop, şöyle bir silindir yapıyorduk. Hocam burası V iken yarısı dolu yarısı boş. Burası da V. Çizgideki 2V ise çizgideki yine 2V değil midir? Evet. Toplamda bunun hacmi 4V. Öncelikle burada 4V'lik kısım var. Ama buradaki boş kısım buraya doldu. Buraya da V mi kaldı? Evet. Soruyu okumadan yaptık ama bizden v 1 bölü V2 isteniyor. Tamam. Burayı da V bulduk. Olay bitti arkadaşlar. V1'i ne bulduk? 4V bulduk. V2'yi de V bulduk. Cevap da böylelikle 4 çıktı. Sadece şekli yorumlayarak da bazen soruları yapabiliyoruz arkadaşlar. Örnek 22 balıkesir çıktı ama tam sınavlık bir soru. Dikkat et buna. Evet cevap balıkesir. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 23'teyiz. Şekil 1D. Evet burada bir su var. Burada da bir demir levha var herhalde değil mi? seviyesine eşit metal bir silindir verilmiştir. Bunu bunun içine koyduğum zaman şöyle bir su yükselmiş. Arkadaşlar bir cismin içine suyun içine batana kadar böyle suyu koyduğunuz zaman hacmi kadar su yükseltmiyor mu? Evet. Yani bu ne demek? Bunun hacmi yükselen su ne oldu? Yükselen su şu, şurası kadar oldu. Şurası kadar oldu. Bunun hacmine eşittir. Evet. Hacmi kadar su yükseltir. O zaman pi r kare çarpı h1 neye eşittir? Şunun hacmine şuradaki boşluk kadar yükseldi ya ve su taşmadan taşılmıyor. Bu kadar su yükseldi. Bu da yarıçap 2R. Pi 2R'nin karesi yani 4R kare çarpı H2 değil. Şu yüksekliği H2 eksi H1 değil mi burası? Evet. Bunun hacmi bunun hacmine eşit? Bunun yüksekliği de H2 eksi H1. H2 eksi H1 yazdık. Burada Pi'ler gitti mi gitti? R kareler gitti mi gitti? H1 neye eşit oldu? 4H2 eksi 4H1 e eşit oldu. Bunu attık buraya. 5H1 eşittir. 4H2 oldu. H1 bölü H2 isteniyor. Bunu buraya attık. H1 bölü H2 eşittir. 4 bölü 5 mi yaptı? Aynen öyle. Yani örnek 23 böylelikle denizli çıktı. Bu da güzel bir soru. Bu da böyle sınavda çıkmaya aday bir soru. Lütfen dikkat et. Geldik örnek 24'e. Bir ayrıtı B birimi olan küpten işte şöyle bir parça çıkartılmış. Buna göre yüzey alanı ne olur falan diye soruluyor. Arkadaşlar şimdi köşeden çıkartıldı. Bak şimdi eski haline getir şöyle getirdin. Hocam üst çıktı altta oluştu mu? Oluştu. Hocam sağdan çıktı solda oluştu mu? Oluştu. Önden çıktı arkada oluştu mu? Oluştu. Yani hep birbirinin ötürüleme var. Değişmez birincisinin yüzey alanı. İkincisine bakalım. Hocam önden çıktı arkada oluştu mu? Oluştu. Ama bu yüzey eklendi. Bu yüzey eklendi. Üstteki yüzey alttaki yüzey eklendi. O zaman bunlar ne yapar? Artar mı? Artar. Buradan parça çıkarttığım zaman bu yüzey alanı arttı mesela. Şuna bakalım. Tamamladım. Hocam üstten çıktı, altta oluştu. Önden çıktı, arkada oluştu. Ama hocam şuradaki yüzeyler ne oldu? Sağlı sollu yüzeyler ekstradan geldi. Onlar da arttı. O zaman ne diyeceğiz? Artar diyeceğiz. Yani birincisi de değişmiyor. ikincisinde artıyor. Üçüncüsünde de ne oluyor? Yine artıyor arkadaşlar. Cevap Edremit. Geldik şuraya. Ayrıkları birim olan... Şekil 1'deki kare dik prizma kesitli çizgiler boyunca kesilerek 4 tane eş kare dik prizmaya ayrılıyor. 4 tane kare eş prizmaya ayrılıyor. Yani bir kenarını ne yapacak? A ise A ise hocam şurası A bölü 2 yapacak. A bölü 2'ye A bölü 2 yapacak. Peki. Ondan sonra bu şekilde yapıştırılmış. A ile bir arasındaki bağıntı nedir diye soruluyor. Tamam bunların da yüzey alanları birbirine eşitmiş. Arkadaş bunun yüzey alanı belli. Bunun yüzey alanı ne? Şöyle yapayım. Nerede yapayım? Aşağıda boşluk var mı? Var. Kenarları B, A, A, olan dikdörtgenler prizması. B, A, A olan dikdörtgenler prizması. Bu kenarların ikişer çarpımın iki katı. 2AB artı 2 tane A kare artı. Yine burada 2 tane AB mi olacak? Evet. Bu niye eşitmiş? Buradaki yüzey alanına eşitmiş. Şimdi iki şekilde yapabilirsiniz. Bir. Hocam bu şekli bir prizma. Niye? tabanda aynı, tavan da aynı. Bu tavandaki çizdiğim şekil tavanda da var mı arkadaşlar? Tabanda da var mı? Var. Ha, biz şöyle yapabiliriz. Alanını bulurken hocam taban alanı, taban alanları üst ve alt artı yanal alanda eklersek olur. Yanal alan nedir? Taban çevresi çarpı yükseklik. Taban çevresini bulurken de şu şu şu şuradan ee, taban çevresini bu şöyle göstereyim. Şu, şu, şu, şu, şu, şu, şu. Bak taban çevresi de basit aslında şöyle. İstersen buradan yap. Çünkü bu bir prizma olduğu için bu şekilde yapabilirsin. İstersen şuradan yap. Dikdörtgenler prizması. Kare dik prizma. Ya da küplerle oluşturulabilen, birim küplerle oluşturulabilen her yapıda görünen yüzey çarpı 2'yi kullanabilirsin. bazı sorularda çok kolay oluyor. Görünen yüzey çarpı 2 bize tüm yüzey alanını veriyor. Zaten burada da geçerli o. Hocam bak şimdi. Üst var altı göremiyorsun. E, çarpı 2. Üstü hesapladıktan sonra. Ön var arkayı göremiyorsun. Çarpı 2. Sağ var solu göremiyorsun. Çarpı 2. Yani sen bunun alanı bulurken hocam A Kare 2 tane. İki ab, AB'den 2 tane. Burası da AB. AB'den 2 tane deyip toplayabilirsin. Aynı mantık burada da geçerli. Çünkü perspektif gereği önünü görüyorsan prizmada arkasını göremezsin. Sağını görüyorsan solunu göremezsin. Üstünü görüyorsan altını göremezsin ya da altını görüyorsan üstünü göremezsin. Alttan bakarsan üstünü göremezsin mesela. O yüzden görünen yüzey çarpı 2 işimizi genelde kolaylaştırıyor. O yüzden burada kalanları bulurken şimdi şu uzun kenarın b olduğunu biliyoruz. Ee, sonra uzun kenarın b olduğunu bilip ona göre yorumlayacağız. Arkadaşlar şurada kalan a kare bölü 4 mi yaptı? Evet. Burası da aynı şekilde a kare bölü 4. Ben burayı hissediyorum. Göremiyorum ama bak. Burayı da göremiyorum. İşte o yüzden bunu şey yazamayacağız. Görünen yüzeyleri yazmaya çalış. Hocam burası B ve A bölü 2 ya. Şu yüzey alanı ne yapıyor? A, B bölü 2 yaptı. Hocam burası da A, B bölü 2 yaptı. Hocam burası da A, B bölü 2 yaptı. Hocam burası da A, B bölü 2 yaptı. Neresi kaldı? Şurası. Ve şurası. Hocam bunu tamam B. Hani şurası A bölü 2 ya. B'den A bölü 2 çıkınca şurası e, maviler alanlar olsun. Hiç karıştırmayayım. Şu B'den A bölü 2 çıkınca B A bölü 2 de ne yapıyor? 2B A yapıyor. Şurası 2B A bölü 2 ya. E burası da A bölü 2 ya. Şununla şunu çarpımı diyeceksin burada kalana Burada kalan kaç yaptı o zaman? Bununla bunun çarpımı. 2AB eksi A kare bölü 4 mü yaptı? Evet. şurada kalan belli zaten. E, nelik bu? B ve A bölü 2'lik. Yani burası da AB bölü 2 yaptı. Burası da AB bölü 2 yaptı. Hocam şurası Burası da aynı şekilde şu e, b'den bak şunu tamam b ya b'den a bölü 2 çıkartacaksın yani burası gibi yaptık, yapacak burası da o da 2ab eksi a kare bölü 4 yaptı arkadaşım. Evet görünen yüzey çarpı 2 o alanı eşittir. Hocam zor gibi aslında değil hiç merak etme sayılar olduğu zaman işin çok çok daha kolay oluyor o yüzden bu yoldan yapıyorum. Dediğim gibi ilk yoldan da yapabilirsin ama bunu bil. Lütfen ama lütfen bunu bil. Görünen yüzey çarpı 2 ama ne zaman? Bilim küplerle oluşturulabilen yapılarda. Yani küpte, dikdörtgenler prizmasında, kare prizmada bunu yapabilirsin. Hadi şunu yazacağız. A kare bölü 4 burada. Bak şimdi yazdıklarımı şöyle tık atayım. Şu A kare bölü 4 burada. A kare bölü 4 burada. Tamam. Ee, bundan 2 tane var. A kare bölü 2 mi yaptı burası? Evet. A kare bölü 2. Sonra AB bölü 2. 1 2, 3 4, 5, 6, değil mi? AB bölü 2 burası. Bunu niye şöyle yazdım ben? Dur bakayım. AB bölü 2 burası. Tamam. Kaç tane yapmıştı ya burası? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bu var. Yazalım. 6 tane AB bölü 2 artı. Bundan da 2 tane var. Şunu 2 ile çarptığın zaman da ne yapıyor arkadaşlar? 2 AB eksi A kare. 2AB eksi A kare bölü 2 yapıyor. Bir de ne diyeceğiz? Çarpı 2 tüm yüzey alanına eşittir. Tamam. Şuradan 2AB artı 2A kare artı 2AB şunu eşitmiş. Şunu 2 ile çarptığın zaman hocam A kare geldi. Bunu 2 ile çarptığın zaman artı 6AB geldi. Bunu 2 ile çarptığın zaman artı 2AB eksi A kare geldi. Hocam eksi A kareler nanay. 6AB 8AB yaptı. Hatta 2AB'ler gitsin. Buradan ne geldi o zaman? 2AB'yi de öbür tarafa atalım. Burada 2 tane A kare kalsın. 2A kare burada kaldı. Bunu da öbür tarafa atınca 4AB yaptı. A'lardan bir tanesi gitsin. 2A eşittir 4B ise A eşittir 2B mi geldi? Evet A eşittir 2B geldi. Öyle çok da zorlanmadık aslında arkadaşlar. Ben size anlatayım derken biraz uzun gibi sürdü. Ama dediğimi unutma. Görünen yüzey çarpı 2 ÖSYM bunu çok seviyor. Bunu çok seviyor dediğim şeyler de genelde de çıkıyor. O yüzden dikkat et. Prizma mantığından da yaparsın ama ben şahsen böyle bir soru gördüğüm zaman hemen görünen yüzeye çarp 2'den gidiyorum. Haberin olsun. Hocam şurası da belli ama burayı göremiyorsun. Çünkü senin buradaki kalanın bak şurada var. Hani zıttında var gibi düşün. Şuradaki alanın bir parçası var arkasında var. Yani perspektif gereği önünü görüyorsun arkasını göremiyorsun. Öndeki gördüğün yüzeyin aynısı arkada da var. Bu dediğimi unutma. Buna bir yıldız yakışır. Hatta bayağı bir yıldız yakışır. Çünkü çok önemli. 5 yıldız attım buna. Evet, bunu iyi bir şekilde anla. Konu anlatımında da çok üstünde durdu. Burada e, konu anlatımındaki soruların bir üst seviyesi diyebiliriz. Hoş bir soru. Evet, örnek 25. Balıkesir çıktı. Geldik örnek 26'ya. Eyvah, ne demiş? Şekil 1'de bir kenarı 5 tane 5 birim olan bir küp verilmiştir. Şekil 1'deki küpün işte şuradaki yüzeyi kapısı açılmış böyle. Kapıyı açtığınız zaman 37 derece açılmış değil mi? Yani alt tarafta 37 derece açılıyor. Burada kaç kaç derece oluyor o zaman? Hocam burası 127 derece oluyor. Sinüs 37'yi vermiş. Yahu, sinüs 37. Ah, fizikte çok kullanıyorsunuz ama yaklaşık. Bu yanlış aslında. 3 bölü 5, 6 bölü 0,6 değil. 0,6 küçürel 6 da var bunun. Ama yaklaşık 3 bölü 5 dediği için biz de ona göre yapabiliriz. Sinüs 37. 3 bölü 5 ise 3, 5. Burası kaç yaptı? 3, 4, 5. Burası kaç yapıyor? 53. Arkadaşlar bana kostüliste örümünü kullandıracak. Hissiyemiyorum ama yapacağız mecbur. Şimdi bizden şu uzunluk isteniyor. Arkadaşlar bu uzunluğu bulmak için şöyle 90 derece karşı getirmeyiz. Bu zemin. Aynı zeminden sürünerek gidiyor ya. Şuradaki zeminden şuraya bir üçgen oluşturacak olursak eğer bu bir dik üçgendir. Benim işim o zaman neyi bulmak? Şu uzunluk belli mi? Belli. Bir kenarı 5 birim olan bir küp. Şurası 5. E ben buradaki kosinüs teoreminden şurası beşken açtığında da burası 5 yapıyor. Şurası da 5, değil mi? Evet, kosinüs teoreminden neyi bulacağım arkadaşlar? Şu uzunluğu bulacağım. Aa, kosinüs teoremini kullanmama gerek kalmadı. Dur. Çünkü 127. Ah. Ah, yine kosinüs teoremini kullanacağım. Çünkü böyle dik çizip şey yapacaktım. Böyle ikizkenar üçgen çıktı ya. E, 137'nin yarısını almak da sıkıntı olacak. Ee, o yüzden sinüs 2x formülüne falan da girmek istemiyorum. Şimdi şöyle bir şey var bak alttaki üçgende şuradaki üçgende 5 var 5 var ve 127 var. Hocam burası 5 burası 5 ve burada kaçı 127 derece. Sen şuradaki uzunluğu a uzunluğunu bulabilirsin. A kare neye eşit 5'in karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarp 5 çarp 5 çarpı cos 127. Cos 127 dediğimiz nedir arkadaşlar? 180'e tamamlayan eksilisi olacak. Eksi cos 53'e eşittir. Kosünüs 53 nedir? Komşu bölü hipotonüs eşittir. Yani ne yazacağız buraya da? Yazalım. A kare neye eşit oldu? 25 artı 25 eksi 2 çarpı 5 çarpı 5 çarpı eksi kosünüs 53 artı yaptı burayı. 3 bölü 5 yazacağız buraya da. 3 bölü 5 yazdık. Şunlar da gitti mi? Gitti. Bu kaç yaptı? 3 kere 5 15 artı çarpı 2 30. 50 de burada 80. A kareyi 80 bulduk. Evet. Devam ediyoruz. Artık A kare 80 ise şurada bir pisagor bağıntısı yani şuraya x dedik ya x'in karesi de eşittir. A kare artı 5'in karesi. E x'in karesi eşittir. A kare 80'di. 80 artı 25'ten 105 yapar. Böylelikle x'i de kaç buluruz? Kök 105 olarak buluruz. Cevap böylelikle kök 105 oldu. Arkadaşlar bu prizmalarda çok uzun gitti. Çünkü baya bir sayfa işledik. 6 sayfa mı 7 sayfa mı ne işledik? Ee, bir de açıklayıcı olarak şey yaptık. Ondan dolayı ama burada da Kosinüs Teoreminde kullanabileceğiniz yerler çıkıyor arkadaşlar. Tamam ne kadar karşı olsak da trigonometriden biliyorsunuz. Ee, ben de karşıyım ama ama bak inat etsem. Bak burada inat etmek istemedim. Ben bunu kosinüssüz de çözerdim. Onu da söyleyeyim. Nasıl mı? En azından şuradan çözerdim. Bak şurada ikizkenar üçgen ya 127 derece. Hocam bunun dışı 53. Şuradan bir dik çizerdim böyle. Şurası 5. Burası 5 ya. Aa, daha kolay çıkıyor gerçekten. Ee, burada hocam Kosünüs 53'ü biliyorum ben. kosinüs 53'üne 3 bölü 5. Direkt burası 3 gelir. O zaman burası 4, 4, 8, 4 kök 5. Kosünüsüz daha kolay buluyormuşum yine ya. Tüh ya. Evet 4 kök 5 yani akare 80 çıktı. Burası 4 kök 5 şeklinde daha net bir şekilde daha kolay bir şekilde bulabiliyormuşuz arkadaşlar. Neyse kosünüsten yaptım. Ama kosinüssüz de geometriyi yapabiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ve gençler bitirdik. Yani en azından bu videoyu bitirdik. İlk videoyu bitirdik. Bir sonraki videoda ne yapacağız? Yeni nesil ağırlıklı diyelim. Aslında kadın hepsi yeni nesil diyebiliriz. Yani şeye uyarlanabiliyor ya e, güncel hayata uyarlanabiliyor ya ondan dolayı e, ama yeni nesil ağırlıklı daha sözel sorular falan filan ya da daha değişik sorularla karşılaşacağız. Bir sonraki videoda e, 15. gün 1. videoyu bitirdik. O zaman ne diyoruz? 15. gün 2. videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.